Herkese merhaba. Ben Halil İbrahim Mungan. Bu videoda sizlerle birlikte ANSYS Fulent de Pompa'nın analizini inceleyeceğiz. Burada Fulent içerisindeki turbo makineler için özelleşmiş tool'lardan yararlanacağız. Ve aynı zamanda expression kalabını kullanarak da basma yüksekliğini de hesaplayacağız. Problemimizi bir tanıyalım isterseniz. Problemimiz iki adet domainden oluşuyor. Bir impeller ve de durgun halde olan e, volut dış taraftaki e, impeller 1450 e, rpm'de dönüyor ve çıkış e, volut tarafındaki çıkış sınırımız ise e, 90 kilogram bölü saniyelik bir e, çıkış debimiz bulunuyor. E, bu problemi çözerken e, zamana bağlı bir analiz çözmeyeceğiz yani bir hareket görmeyeceğiz analizimiz içerisinde fakat ee, sanki dönüyormuş gibi bir etki e, yaratacağız. Buna da işte Moving Reference Frame deniliyoruz. Ee, bakalım bunu e, Full içerisinde nasıl yapacağız ya, beraber görelim. İlk olarak şöyle analizimi başlatmak için programı çalıştırıyorum. Şuradan bakın çalışma klasörümü seçtim. Üç boyutlu bir geometrim mevcut. Ve buradan 4 adet kor kullanacağım. Dolayısıyla ek olarak 3 adet koru buradan aktif hale getirip start diyorum. Evet, şöyle artık programın açılığı, file diyorum, read diyorum, mesh diyorum. Şöyle bakın şuradan mesh dosyamı seçiyorum. Konsola gelip olursak da meşhosyam okunduğunu buradan. Evet, şöyle bakın meşhosyam okundu. Dilerseniz meşhi de görelim. Şöyle domain sekmesi içerisinde display diyorum ve e'ye bastığımız zaman şöyle gördüğünüz gibi düzgün bir structural meş oluşturmuş durumda ilk için. Evet, artık modellemelere başlayabiliriz. Biz modelimizi modelimizi, yani türbülans modelimizi K-Omega SST model olarak bırakabiliriz. Ee, özellikle turbo makinalardaki akış ayrılmaları e, noktalarında iyi sonuç veriyor. Bundan dolayı K-Omega SSD'yi buradan aktif hale bırakıp OK diyorum. Daha sonra e, biz burada su kullanacağız. İçerisinde su olacak. Dolayısıyla bakın malzeme materials bölümünden flüt olarak sadece hava bulunuyor. Ben burayı edit, and edit deyip, sıvı haldeki ne yapıyorum? Suyu buradan aktif hale getiriyorum. Copy dedim. Şöyle copy der demez. Bakın Buradan ağaçtan belirleyelim. Close diyorum. Close diyorum. Çıktım. Şimdi artık bu iki domeyne de benim neye atamam lazım? Sıvıya atamam lazım. Dolayısıyla Selzone'a geldim. Impeller için şuradan hava değil de akışkan seçiyorum. Tabii sadece bunu ayarlamamız yetmez. Biz ne demiştik? Impeller dönecek. Yani bu şekilde zaten bir akışkan iletimi sağlanıyor. Dolayısıyla bakın ben buradan Mesh Motion değil frame motion'ı aktif hale getiriyorum. Frame motion bizim bakın steady state'teki yani zamandan bağımsız olan analizlerde sanki dönüyormuş gibi bir etki yaratmamızı sağlıyor. dönme ekseni Z eksenini Z eksenini boyunca olacak. Dolayısıyla Z eksenini 1 buradan ayarladık. Devri de 1400 50 kelvin olarak gidiyoruz. Apply dedim. Ve çıkıyorum. Daha sonra Volute için yapacağız. Edit diyorum. Buradan herhangi bir işlem yapmamıza gerek yok. Sadece buradan ne yapıyorum? Motor Liquidity seçiyorum. Herhangi bir Frame Motion işlemi yapmıyorum. Buna da OK diyorum. Evet artık Boundary Condition'ları oluşturmaya geldi sıra. Şuradan bakın Boundary Condition'larda. Nelerim var? Bunlara bakalım. Innet tarafında iki tane bölgem var. Tabi bunlardan bir tanesini değiştireceğiz. Outflow yapacağız. Buradaki bölgemizi. İlk olarak bizim dönen duvarlarımızı bir ayarlayalım. Şöyle hangi duvarlarımızı ayarlayacağınıza bakalım. Impeller hava yani bakın şuradaki duvarımız ve hangi duvarlarımız dönecek başka buradakiler e, dönecek bu şekilde bir ayarlama yapacağız moving wall olarak tamamlayacağız. buradan çıkalım impeller hava geldim edit diyorum bakın. Şimdi impeller hatta ben burada Moving Mode olarak seçtim. Daha sonra burada Motion olarak Rotation'ı seçiyorum. Ve başka bir şey yapmıyorum. Şuradan Apply'a tıklıyorum. Aynı şekilde bakın. In Block, Shroud içinde. Moving Wall seçtim. Absolute seçiyorum. Ve Rotation'ı seçiyorum. Apply dedim. Most dedim. Evet artık duvarlarım için ayarlamalarım bitti. Şimdi Innet için yapacağız. Innet'e geldim. Burada Pressure Innet aktif. Buradan geç Pressure'ı 100 pascal olarak gireceğim. 100 pascal olarak girdim. Apply dedim şimdi Outlet'i ayarlayacağım tabi burada Outlet, Inlet içerisinde tanımlanmış şöyle bunu da gösterelim bakın Inlet bölgesine gelirsek bakın burayı da ne yapacağım MassFlow Outlet olarak tanımlıyorum evet ve buradan 90 olarak giriyorum 90 kg saniye olarak girdim Apply dedim ve close diyorum. Şimdi benim bütün sınır tanımlamalarım bitti. Hatta şöyle hepsini tekrar geri çağıralım. Şöyle bakın, inletim, outletim ve dönecek olan duvar sınırım. Tabii iki tane iki adet domainimiz bulunuyor. Bu iki adet domainimiz için bir arayüz oluşturmamız gerekiyor. Bunun içinde bakın turbo makina için özelleştirilmiş bir bölümümüz var burada. Turbo modeli aktif hale getirdikten sonra Turbo create'e basıyorum. Ve buradaki arayüz için bir isim gireceğim. Şöyle NPS diyebiliriz. Birinci arayüzün yani öpüşecek olan iki arayüz için birinci arayüzümüzün sınırı bu. Diğer ise bu. Şimdi ben burada ne yapacağım? 360 derece temas etmesini istiyorum. Dolayısıyla herhangi bir e, adım olmadan e, birleşmesini istediğimiz için NoPitchScale'i buradan aktif hale getirip Create edip diyebiliriz. Şöyle arayüzümüz oluştu. Buradan da gördüğünüz gibi. Devam edelim. Şimdi artık... E, koşturabiliriz. Fakat koşturmadan önce biz ne demiştik? Ee, tabii bunu çözüm sırasında da yapabiliriz. Hatta o, o zaman yapalım. Ee, artık çözüm aşamasına geçebiliriz. Şöyle initials, initialize bölümüne geldim. Ve şuradan hibrit seçeneğini seçtikten sonra innet ee, seçeneğini buradan seçiyorum ve okey diyorum tabi ebstom seçtikten sonra okey dedikten sonra inişe az edebiliriz şuradan konsol ekranında Bütün domainlerimiz için bir başlangıç koşulu oluşturabiliyoruz Tabii bunu nasıl yapıyor? öler denklemini çıkış ve giriş sınırlarını kullanarak öler denklemini çözerek yapıyor bunu Artık çözüme geçebiliriz. Şöyle rank calculation'a geldim. Poseidon time scale için şurada 10 girdikten sonra 200 iterasyonu koşturuyorum ve calculate diyorum. Ve bu şekilde programın bunu çözmesini bekliyoruz. Evet analizimiz bitti şimdi artık sonuçları gözlemleyebiliriz İlk olarak şöyle kabaca bir kontrollara bakalım dilerseniz Şöyle Pressure seçiyorum display dedim şöyle gördüğünüz gibi basınç dağılımımız bu şekilde Tabii bize anlamlı veriler lazım yani bunun için ne yapacaktık basma yüksekliğini hesaplayacağız Şuradan Report Definition'e geliyorum. Tabi direkt hesaplayabilmemiz için çıkış ve giriş sınırlarımızdaki toplam basıncı değerli gerekiyor. Daha sonra onları yoğunluk ve yer çekimi ivmesiyle çarpıp çarpana ile böldükten sonra ne elde edeceğiz? Basma yüksekliği elde edeceğiz? İlk olarak şöyle. Çıkış sınırı için bir toplam basınç parametresi oluşturalım. Şöyle Surface Report'tan geldikten sonra Mes Weighted Average'e giriyorum. Ve burası için P Pout diyebilirim. Toplam basıncı seçiyorum. Ve daha sonra buradan da Outlet'i seçtim. Okey dedim. Şöyle bakın şuraya geldim. Şimdi yine ne yapıyorum? Mesveytedir. Evracı seçiyorum. Bu sefer inlet için yapıyorum. Pressure seçiyorum. Toplam basıncı seçtim ve inleti seçiyorum. Okey diyorum. Şöyle bakalım. inleti de seçtim. Bir de bıçaklar üzerindeki, yani kanatlar üzerindeki basınç dağılımı da görebiliriz. Tabii bunu statik basıncını göreceğiz, toplam basıncını görmeyeceğiz. Şöyle şuradan P Blade. Bunun aslında sadece yani basma yüksekliğinde bir etkisi yok. Sadece değerini görelim istedim. Şöyle Blade'i seçtikten sonra bakın Compute diyorum. Compute dedikten sonra şuradan bakın değerim çıkıyor. 5473 geldi Pardon ee Pascal. 5473 Pascal bir statik basıncımız bulunuyor. Hatta Blade dediğimiz sınırımız hangisi ona da bakalım. Şöyle şu hepsini seçili halden çıkarttıktan sonra display dedim. Bakın şuradaki yüzeyler üzerindeki basınca statik basıncı 5473 pascal. Okey dedim. Şimdi bir ifade oluşturmamız gerekiyor. Bunun için de expression'a tıklıyorum. Ne için bu? Bu basma yüksekliğimiz için. İsme had diyebiliriz. Şimdi biz burada ne demiştik bakalım. Ee, çıkış, eksi, giriş, toplam e, basıncımız tabii. Böyle yoğunluk çarpı, yer çekimi 20'si. Biz buradan ilk olarak parantez içinde bakın şuradan ifadelerimi seçebilirim. Out diyorum, eksi. Sonra in diyorum. Parantezi kapatıyorum. Daha sonra 998.2 kilogram bölü metre küp çarpı 9. .2. 9.81 metre bölü saniye kare. Evet. Bakın buradaki ifadeyi girdim. Artık bu ifade ne ifadesi? Het ifadesi. Bunu ben şimdi compute dersem, bakın bana artık basma isteğini verdi. 21 metre. Demek ki. Benim buradaki uyguladığım e, simülasyon adımlarında e, elde ettiğim sonuç 21 metre basma yüksekliği için. Evet, e, centrifüj pompanın e, simülasyonu yaptık, akış analizini yaptık. E, burada kanatlar üzerindeki basınç dağılımını gördük, hatta basınç değerini de buradan e, okuduk. Daha sonra bir ifade oluşturarak yani fluent içerisindeki e, değişkenler içerisinde olmayan bir ifadeyi e, buradan oluşturarak biz buradan da aynı şekilde değerimizi okuduk. Sonra ne yaptık? Son e, öncesinde turbo makineler için özelleşmiş e, buradan toolbarımızı da kullanarak interfeysimizi de oluşturduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.